Diyelim ki elimizde sonsuz bir seriyi olan S var. Bu seri n eşittir 1'den n eşittir sonsuza kadar a alt indis n'nin toplamına eşit. A alt indis 1, a alt indis 2, böyle bu şekilde sonsuza kadar devam ediyoruz. Size bir de S'nin kısmi toplamları için bir formül vereyim. S alt indis n'nin 2 üzeri 3 bölü n artı 1 çarpı n artı 2 eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi size sorayım. Çok genel bir ifadeyle yazdığım S, sonsuz bir serinin toplamı. Burada da aynı serinin ilk N teriminin toplamını veren bu kısmi toplam formülü var. Bunlara dayanarak bu seri sizce ıraksak mıdır, yoksa yakınsak mı? Yani bu belirli bir ifadeye eşit olduğu için yakınsak mı, yoksa sonsuz olduğu için ıraksak mı? Bunu bulmak için sonsuz S serisinin buradaki kısmi toplamlarının N sonsuza giderken limiti olduğunu düşünmelisiniz. Peki bu ne demek? Buradaki kısmi toplamlardan oluşan bir dizi düşünebiliriz, öyle değil mi? Mesela, s alt indis 1, s alt indis 2, s alt indis 3 ve bu şekilde devam edebiliriz. Bu birinci terimin toplamıdır, bu ilk iki terimin toplamı, bu da ilk üç terimin toplamı olur. Şimdi, ne sonsuza giderken bu dizi ne olacağını düşünün. Bakın, sonsuz sayıda terim var ve biz bunları toplayacağız. O halde gelin, n sonsuza giderken, s alt indis n'nin limitinin ne olacağını bulalım. Yazıyorum. Limit, n sonsuza giderken, bu ifade. Yani, 2n üzeri 3, bölü, n artı 1, çarpı n artı 2. Bunu değerlendirmek için farklı yollar izleyebilirsiniz. Bunlardan biri şu. Payda da ikinci dereceden bir polinom elde edeceğimiz ama payda üçüncü dereceden bir polinom olduğu için payın pi paydadan daha hızlı büyüyeceğini düşünüp, bunun sonsuz olacağına karar vermek. Böylece s'nin sonsuza yaklaştığı, yani raksadığı sonucuna ulaşırız. Ama daha sağlam bir sonuç istiyorsanız, o zaman biraz cebir gerekecek. Limit, n sonsuza giderken, 2n üzeri 3 bölüp, bunları çarpalım n kare artı, 3 n artı, 2. Payı ve paydayı n kareye bölebiliriz, öyle değil mi? Devam edelim. Limit, n sonsuza giderken, payı n kareye bölersek geriye 2 n kalır, ise 1 artı, 3, bölü, n artı, 2, bölü, n kare. Şimdi her şey daha açık sonsuza giderken bu, sonsuza yaklaşır. Ama payda, bu sıfıra, bu da sıfıra yaklaşacağı için, payda 1'e yaklaşır. İşte bunun için bu ifadenin limiti de sonsuza yaklaşır. Kısmi toplamları sonsuza yaklaşan bir serinin de belirli bir değeri olacağını düşünmek doğru olmaz. Evet, bu seri ıraksaktır. Bu ifade ıraksar. Serinin yakınsak olması için, bunun belirli bir değere yaklaşması gerekirdi. Son bir tekrar edeyim. Sonsuz bir seri var. Buradaki de ilk n terim için kullandığımız kısmi toplam formülü. Sonsuz seriyi s alt indis n'nin yani kısmi toplamın n sonsuza giderken limiti olarak değerlendirdik ve bunun sonsuza yaklaştığını bulduğumuz için de serinin raksak olduğuna karar verdik.